Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere favorilerim videosunu çekeceğim bu yıl yedinci kere. Bir sürü favorim var. Gerçekten bu sefer bu ay gerçekten çok fazla favorim var. Hatta herhangi bir aydaki en fazla favorim bu ay olmuş olabilir yani emin değilim. O yüzden çok lafı uzatmadan formatı biliyorsunuz bu ay ki birkaç favori şeylerimi sizinle paylaşıyorum. Evet. Şimdi videoya geçelim. Şimdi öncelikle size en sevdiğim bu ay ki favorim olan filmlerden bahsetmek istiyorum. Bu ay Filmler için mükemmel bir aydı. O kadar güzel filmler izledim ki yani bir aya bu kadar güzel film sığdırmama çok şaşırıyorum. Her neyse. Bu ay ilk başta Shiva Baby diye bir film izledim bu birden. Ve çok güzeldi. 5 üzerinden 4,5 verdim. Shiva Baby şunu konu alıyor. Daniel diye bir kızı takip ediyoruz. Ee, Shiva diye bir olayları varmış. Yahudilerin ben bilmiyordum. Sanırım biri vefat ettikten sonra bir cenaze, bir anma dönemi gibi bir olay. Ee, neyse bir Şiva'ya gidiyor ee, ve Daniel şey, üniversite öğrencisi ve aynı zamanda para karşılığında cinsel ilişkiye giriyor. Şiva'ya gidiyor ve müşterilerinden ne Şiva'da görüyor. Ee, ve bunu <gülüyor> anksiyete dolu bir şekilde izliyoruz. Bir buçuk saat boyunca neredeyse. Yani ilk şok oradan geliyor ve ondan sonrasında da bir sürü bir sürü ayrı ayrı şoklar ardı ardına geliyor. Gerçekten anksiyete mi Böyle şey yapan bir film de Daniel'in yerinde olmamak için yapacağım şeyler listesi çok uzun. Movie'den izlersiniz aynı zamanda. Filmin sonunda filmin yönetmeniyle bir tane röportaj var. Şiva Baby'yi kesinlikle öneririm. Ardından yine Mubi'den izlediğim bir film bu ayki favorilerimden oldu. O da Certified Copy yani aslı gibidir. Kitabını tanıtmak üzere İtalya'ya gelen James diye bir adam var. Ve aynı zamanda hani, o konferansa giden Elle diye bir kadını takip ediyoruz. İtalya'nın Toskana bölgesinde geçiyor. İşte bir gün boyunca böyle bir birlikte müzelere gidiyorlar, etrafı geziyorlar falan filan. Öyle bir film şöyle bir... Şey diyeceğim. Mesela ben hani sinefil olmaya çabalayan bir insan olarak bazı filmlerde, bazı böyle çok kült, çok mükemmel dedikleri filmlerde E ne oldu şimdi? Ne izledim? Bunun neresi bu kadar özeldi? Dediğim filmler oluyor. Bu da o yönde gidiyordu. Ama nasıl bir büyü yaptı bu film bana bilmiyorum. Ama bunu beğendim. Bazı filmler oluyor gerçekten. Evet böyle sinematografisini kesinlikle beğenebiliyorum. Senaryo yazımı evet tekrardan incelediğim zaman çok güzel oluyor. Ama ilk başta izlediğimde e ne oldu şimdi? Hani hiçbir şey anlamıyorum. Bunda da hiçbir şey anlamadım aslında ilk başta izlediğimde ama bu bilmiyorum böyle bir Before Sunrise Roman Holiday vibe'ı vardı bu filmde bence. Hani böyle bir şehri gezme iki kişinin falan filan. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Bu herkesin hoşuna gitmeyecek filmler kategorisinde Herkesin hoşuna gidebilecek filmler kategorisine yakın olan bir film. Evet. Bunu, bunu, bunu böyle açıklayabilirim anca. Çok güzel bir film gerçekten öneririm. Favori filmlerim. Üçüncü favori filmim bu ayki. The Celebration. Thomas Winterberg'den. Thomas Winterberg'in belki adını duymuşsunuzdur. Bu yıl Oscar'larda e, en iyi yabancı film kategorisinde ödül aldı. Ve The Celebration'da bence mükemmel bir filmdi. Şimdi celebration şöyle anlatıyorum. Dört kardeşler, bir tanesi ölü, üç tanesi babasının doğum gününü kutlamaya, 60. yaşını kutlamaya, eski evlerine dönüyorlar. Her neyse bir bomba atılıyor partiye. Gerçek anlamda değil. Bir haber anlamında bomba atılıyor. Çok alakasız bir şekilde ben. 11. sınıfta um, University of Copenhagen'dan Kopenhag Üniversitesi'nden İskandinav film tarihi kursu almıştım online kursu ve orada 95'ten bahsediyorlar ama ben 95'ten herhangi bir film asla izlememiştim bu sene işte bu The Celebration'ı ilk defa izledim ve çok beğendim film stilini. Evet The da böyleydi. Dördüncü film bu a favorilerim favorilerimin arasına giren bu aralarından en sevdiğim film Whisper of the Heart. Ee, bu bir Stüdyo Cibli filmi ve birkaç gün önce izledim ve o kadar beğendim ki anlatamam yani bu film bir gizli mücevher yani. Stüdyo Cibli kategorisinde çok böyle öne çıkmayan bir film. Çünkü Miyazaki filmi değil. Bu, bu film hakkında neden daha fazla konuşulmuyor bilmiyorum. Çünkü evet Totoro var. Evet Kiki var. Yani o filmlerden en çok kült, klasik animasyon filmleri ama bu film de çok güzel. Bunu niye konuşmuyoruz? Hadi konuşalım. The Whisper of the Heart şunu anlatıyor. Bir tane lise sınavına hazırlanan bir kızımız var. Ve bir tane de şu an lisede olan o anımız var. Şizuku ve Seiji. Şizuku kızımız lise sınavına hazırlanıyor. Bu kız inanılmaz içe dönük inanılmaz kitapları seviyor falan filan. Şizuku bir gün şeyi fark ediyor. Benim kütüphaneden aldığım tüm kitaplarda Seiji diye bir adamın ismi var. Hani bu kütüphanenin kimler almış diye gözüküyor ya. Bu adamın ismi var. Bu kim diye soruyor ve onu aramaya başlıyor. Ve sonrasında aynı zamanda bu Seiji, tabi olsa da Seiji olduğunu bilmiyoruz. Çok bir spoiler değil bu. Bununla uğraşıyor. Çünkü o olduğunu anlıyor. Enemies to lovers desen var. İçe dönük ana karakter desen var. Kitap... Kurdu ana karakter desen var. Müzik sever, ana e, yan karakter müzik sever, romantik interest desen var. Bu filmi keşke ben daha önce izleseydim. Çünkü 8. sınıftaki Zeynep'in o kadar sevebileceği bir filmdi ki şu an hani izlerken oha ben bu filmi neden daha önce izlemedim diye kendimi o kadar sorguladım ki. Durum böyle. Whisper of the kesinlikle çok çok çok çok öneririm Netflix'te. Merhaba var. dostlarım. Öncelikle videoyu böldüğüm için özür dilerim. Ama bunu söylemek istedim. Çünkü hala devam eden bir olay. Güneyde biliyorsun ki ülkemizin güneyinde bir sürü yangını var. Ee, devlet bu konuda hiçbir şey yapmıyor Ve üzerine de bir sürü hayat etkileniyor. Ee, i̇nsandan tutun ağaca, ağaçtan tutun harbana. Ee, bunun için birkaç tane yardım linki koyacağım aşağı. Ben Haytap'a, bağış yaptım. Ama, ama daha farklı e, veterinerlerin bu hayvanları tedavi etme sürecine yardımcı olan veya direkt hatta onu karşılayan e, bir sürü dernek var. E, onları aşağıya linkleyeceğim. Aynı zamanda benim kendi üniversitesinin Bilkent Üniversitesinin yardım toplama postu var. İnstagram'da oradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Onu da aşağıya linkini koyacağım. Ben bağış yaptım. Lütfen siz de eksik olmayın. Bunu buraya koymak istedim. Özür dilerim tekrardan böldüğüm için. Şimdi videoya Devam bu taraftan. Var. Ve bu ayki son film, son favori filmime geçiyorum. O da The Way He Looks. Film, Brezilya yapımı bir film. The Way He Looks şunu anlatıyor. Görme engeli olan bir ana karakteri takip ediyoruz. Leonardo. Ve okuluna yeni transfer olan, Gabrielle'le olan ilişkisini izliyoruz. Bir de yakın bir kız arkadaşı var. En yakın arkadaş. Giovanna diye. O üçünün ilişkilerini izliyoruz lisede. Chef's Kiss. Yani gerçekten bu da çok çok güzel bir filmdi. Bu filmle alakalı olarak ben Şöyle bir not almıştım. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri. izlediğim filmin işte Letterbox'a giriyorum işte yönetmene bakıyorum falan filan. Nedir örneğin ismi? Yönetmenin ilk uzun metraj filmi. Ve yönetmenin ilk kısa filmi de bu uzun metraj filmin kısa filmi. Büyük ihtimalle yönetmen bir festivale falan yollamış filmi. Ve ondan sonra bir şekilde uzun metraja... Dönüştürmeyi başarmış. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam yani. Gerçekten çok çok keyif veren nadir şeylerden biri bu. Sinema sektöründeki. Kesinlikle öneririm. Evet filmler bu kadardı. Filmlerden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi belki de birazcık temaya uygun olarak temaya uygun bir geçiş yapıyorum. En sevim dizilerden bahsetmek istiyorum Buayki. The Way He Looks'a birazcık yine oradan bir geçiş yaparak. Buayki favori dizilerimden biri Young Royals oldu. Young Royals çok güzeldi. Yani gerçekten uzun süredir bu kadar keyif aldığım bir gençlik dizisi izledim mi? Hayır. Gerçekten ergenleri gösteren, gerçekten lise hayatını gösteren. Tabii evet. Tamam. Hani İsveç'teki pre prensi anlatıyor. Okey. Tamam. Okey. Peki. Ergen problemlerini, ergen şeylerini anlatan bir dizi uzun süredir izlemiyordum Young Royals Netflix'te var ve şunu anlatıyor Wilhelm diye bir çocuk var bu İsveçli bir prens bir şekilde bir olaya karışıyor birini dövüyor falan filan o yüzden ailesi diyor ki yeterli bu kadar seni şu an özel okula yolluyoruz ve özel okula gidiyor ve özel okulda Simon diye bir çocuk var evet onların ilişkisini anlatıyor gerçi ah bu diziyi eğer Skam izlediyseniz, Skam'ı biliyorsanız, Skam izliyorsanız, Skam izlediyseniz, Skam'ı beğendiyseniz Young Royals'ı kesinlikle öneririm. Yani Avrupa gençlerini çok iyi anlatıyor bence. Tabii bizim Avrupa gençleriyle alakamız var bilmiyorum. Avrupa gençleri gibi kaliteli bir hayat yaşamıyoruz ama olsun yine de. Başımızdan geçen olayları... Güzel şey yapıyor. Bu euphoria gibi manyak manyak bir şekilde hani o hepimiz uyuşturucu alıyoruz. Hepimiz e, moly şey yapıp karıncada orgazm geçiriyoruz falan filan gibi bir durum yok. Normal gençler. Gerçekten ergen olan insanların ergen rollerinde oynadığı bir dizi. Çok beğendim. Dizi kategorisi bu aylık bu kadardı. Şimdi en sevdiğim kitaba geçelim bu ayki. Paolo Coelho'dan Veronica Ölmek istiyor Bu kitap çok güzeldi. <gülüyor> Bunu evet her anlattığım şey çok güzel Çok beğendim. Aa, mükemmeldi falan filan diyorum ama Paulo Coelho'nun benim okuduğum en iyi kitabıydı ve simyacıyı da okudum arkadaşlar evet. Şimdi Veronica olmak istiyor şunu anlatıyor. Veronica bir gün diyor ki ben bu hayatta artık yaşamak istemiyorum. O yüzden otele gidiyor bir tane ve bir sürü hap alıp ölmeye çalışıyor. Beceremiyor ve e, kitap bunu anlatıyor. Beceremediğinden ötürü bir akıl hastanesine yatırılıyor. Ve Veronica'nın oradaki, oradaki hayatını, oradaki yaşamını anlatıyor kitap. Veronica'nın direkt şeyi çok bana yakın geldi. Kö yakın geldi demek kötü mü? Aile üyelerim izliyor bunu ve kitabın başlığı verenlikle ölmek istiyor. Herkese kesinlikle önermem. Özellikle hani trigger warning vereyim yani. Bu tamamen bir trigger warning. Bütün walking trigger warning bu. Bilmiyorum. Belki de doğru zamanda doğru yerde okudum da bu kadar güzel bir kitap da değil ama bazı yerlerinde gerçekten ve akıl hastanesinde bulunan bir sürü diğer hastalarında hani konuştuğu şeyler verdikleri nasihatlar o kadar böyle dedim ki Oha evet. Sanırım insanların simyacıda yaşadığı şeyi ben bu kitapla yaşadım. Çünkü ben simyacıyı çok sevmemiştim. Konusu çok depresif. Yazınız niye bunu okudun Zeynep diyebilirsiniz. Ama ben yazıları sevmiyorum. O yüzden Sometimes... <gülüyor> Polo Koyan Oberon'i koymak istiyor böyle bir kitap. <gülüyor> Sırada bu ayki en sevdiğim şarkılara geçelim. Başlayalım. <gülüyor> Evet bu ayki şarkılardan da bu kadar. Bu şarkıların hepsini benim yaz playlistinde bulabilirsiniz. Onların hepsini aşağıda linkli olacağım. Şarkılar da bittiğine göre en sevdiğim diğer şeylere geçelim. En sevdiğim diğer şeylerde bu ay iki şey var. Bir tanesi olimpiyatlar. Olimpiyatlar çok eğlenceli. Tek sıkıntısı Tokyo'da olduğu için çoğu şey ben uyurken oluyor ve uy onun için uyanmak istemiyorum, özür dileyerek. Madalya törenlerinin hepsi ben uyurken oluyor, sonra seçmeler ben uyanıkken oluyor. O yüzden o sıkıntım var ama olimpiyatlar onun için çok çok eğlenceli ve Fenerin Sultanları muah, mükemmel oynuyorlar. Gece 3'te uyanmamayı tercih etmişim ya burada. O çeyrek final maçı için uyandım izledim. Çok gurur duyuyorum Plan'ın sultanlarıyla. Çok üzgünüm ama aynı zamanda. Ama çok çok büyük başarı ve hani bu kadar kötü olayın içerisinde, kötü olayın olduğu sırada bile olsa çok moraldi benim için. Evet, ee, seyircili e, maçlar başlasın. Voleybol maçlarına gitmeye karar verdim arkadaşlar. Ben artık voleybolcu bir kişiyim voleybol maçlarına gideceğim. Öyle bir kaliteli insan olacağım yani. Çünkü voleybol izlemek gerçekten çok eğlenceli. Futbolu izlemekten daha eğlenceli bence. Ve sonrasında bu ayki ikinci favori diğer şeyim de bir YouTube kanalı. Bu kanal uzun süredir favorim. Ama bu ay tekrardan video yüklemeye başladıklarından ötürü şu an burada. O da Joanna Cidia. Maçemberley'nin kıyafet merch'ünün replikasını yapmıştı. Öyle bir videosuyla patladı o kız. İnanılmaz komik. Yakın zamanda eczema ile alakalı bir e, problemi oldu. O yüzden uzun süre boyunca yani işte bir yıl falan boyunca hiçbir şey paylaşmadı. Ama bu ay tekrardan paylaşmaya başladı bir sürü yeni video. Ve inanılmaz komik bir kız. Gülmek istiyorsanız gidin Joanna'yı izleyin. Gerçekten çok komik. Ve evet bu ayki favorilerimin sonuna geldik. Evet dostlarım umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Evet çok fazla video paylaşmıyorum ama yaz okulum bitti. O yüzden Ağustosta umarım sizlerle daha fazla bir buluşacağız, özellikle bu ve Instagram'da. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Bye bye.